fx fonksiyonu şu şekilde tanımlanmış, fx eşittir 49 eksi x kare. f5'in değerini bulunuz demişler. Çok kolay. Bir fonksiyonla uğraştığınızda girdiği alıp, ki girdimiz burada 5 oluyor, bunu küçük fonksiyon kutumuza koyarız ve çıktımızı almaya çalışırız. Burada fonksiyon kutumuz şu şekilde tanımlanmış, girdiniz her neyse bunun karesini alın ve ardından sonucu 49'dan çıkarın. Yani f5 için, burada fx buna eşit olduğundan, her x gördüğüm yere 5 koyacağım demektir. Yani f5 eşittir, 49 eksi, buraya 5 koydum, x yerine 5 koydum, 5'in karesi olacak. Bu da 49 eksi 25, yani 24 yapar, hepsi bu kadar.